düştüm biliyor musun Ferit? Ben Sarat Doğramacı Gangsta Paradise'ı izleyeceğim. Kim Doğramacı? <gülüyor> <gülüyor> İsmim Sarat Doğramacı. 23 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Kendim bildim bileli bu SD yapıyorum. Yaklaşık 9-10 senedir. Bugün yapacağım yemek biraz pratik ama teknik bir yemek olacak. Ee, rüya takımı desin insanlar, biz değil insanlar desin, baksınlar ve işleri ateş düşsün yani. Bunlar savaşacak, bunlar çarpışacak desinler. Sekiz kişi çok iyi bir kadroyla kapatalım, öbür sekiz de tanışalım, sonra da çarpışalım. Ben de ben. Teşekkürler sağ. Ol. <gülüyor> Şans zaten her zaman bir faktördür. Biz işimizi şansa bırakmıyoruz. Masterchef'te basit bir şekilde birinci olacağım. Basit bir şekilde. Çok basit bir şekilde olacağım. Nasıl olacağız? <gülüyor> Rakiplerimi eyleyerek hepsini eleyeceğim. Yani Masterchef'te ikinci düşüyorsun artık. Ben birinci olacağım çünkü. Tamam. <gülüyor> arkasındayım. Umarım arkadaşlarım beni yanıltır. Söylediklerim hakkında ve çok güzel bir final geçiririz. Şöyle bir baksana. Böyle soluna doğru, arkaya doğru bir bak. Baktım ben hepsiyle tanıştım zaten. Şöyle artık. şöyle sol tarafa bir bak, sağ tarafa bir bak. Görüyor musun? Evet. Nasıl? Aynen. Aynen. Aynen. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Özellikle geçen seneye bir yorum yapmıştım. Kendi kendi isteğimle geldim. Çünkü geçen seneki yarışmacıların hiçbirini beğenmedim. Madem bu kadar çok biliyorsun derse, niye geldin abi Master e? Şampiyon. Kupayı da Memes Şefin vermesi manidar olmuş. Şu hareketleri de çok iyiydi ya. Beraber kaldırdılar falan. Bizim buralara gelmemize sebep veren, bizi yetiştiren ailelerimiz arkamızda olmasaydı. Biz bugün burada olmazdık. O yüzden onlara milyonlarca kez millettarız. Bir ömür bir daha geçirsek yine onları seçenek. Ne güzel. Hepinize çok ya. teşekkür ederim. Madem bu kadar çok görsün her şeyi, niye geldin adım? Şampiyon olmaya. Hasbinallah ya. <gülüyor> Tek sıkıntı Serhat şöyle bir şey demişti. Ben bu yarışmaya saçımı kazıtarak geldim. Bu yarışmadan çıkarken de finalde de saçımı kazıtacağım demişti. Kazıtmadı abi. Onu da yapsaydı harbi kral amına koyayım diyecektim ya. O bir tık üzdü beni ha. Korona abi. Ne alaka abi koronayla? Ne alaka abi? Programın var abi şeyi. Berbere. Serhat'ın annesi Serhat'ı desteklemiyordu mu? Çağrı o ne demek? Koyuyor. <gülüyor> Bu kalıya nereden vardın Çağrı? Nişanlısı mı istememiş? He. Ankara Messi